Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bu vlogda Pound Springs'deyiz. Yanımızda Destina ve Ali var. Destina ve Ali çok yakın zamanda Amerika'da evlendiler. Evlenmek için geldiler burada. Türkiye'de etkinliklerini yaptıktan sonra burada evlendiler. Ve onlar kısa bir süre buradayken onların da evliliğini kutlamak için, hem de beraber vakit geçirmek için bir Palm Springs tatili yaptık. İki günlüğünde buradayız ama ilk defa hem güzel kameram yanımda hem de arkadaşım geldiği için evet arada çekeceğim. Sinan karların ve şeylerin güzelliği palmiyelerim Çünkü... Bu sene Kaliforniya'ya inanılmaz bir kar yağdı ve böyle inanılmaz bir şekilde tepeler inanılmaz karla dolu ve palmiyelerle... Ne oldu? Bir de bir şey soruyor. Parking'e mi? <gülüyor> parking, parking enforcement, enforcement tabii bir şey soruyor. Ve o yüzden böyle Los Angeles ve Kaliforniya'da şey oldu. Palmiyelerle karlı dağların görünümü o kadar olmayan bir şey ki. Şimdi bu şapkamı da buradan aldım biliyorsunuz burası Coachella Valley'e çok yakın ve Coachella'da bu dünyaca popüler olan bir müzik festivali. Galiba iki hafta var şu anda ona. O yüzden her yer böyle daha Coachella şeyleri satılıyor. Güne devam ediyoruz. Bugün güzel evleri gezeceğiz. Palm Springs en fazla en çok güzel yani değişik evleriyle meşhur ve Don't Worry Darling filmini izlediyseniz onun da setine gideceğiz. Heyecanlıyım. Evet, teslim Hanım gezdir bakalım bizi. Ben de marshmallow sevenleri anlamıyorum. Ne hissediyorsunuz <gülüyor> bakarım? Aa, onu atıyorsunuz şey oluyor. oluyor. Sparkling champagne. Bits of bubbly. Gummy beers. Ha, yes. tamam. Şampagne yes. tatlı şey. Evet. Benim hayale bak, suya atacaksın ve... etkilenmem, böyle <gülüyor> <gülüyor> Hayalim onun suya attığında Hayır, şey olması. Evet. Şey wow. Ve böyle parlak olur ya da... Yazık bence. Gerçek kolayla fotoğrafım alsın. <gülüyor> <gülüyor> Ali'ciğim bu ritöyle ilgili heyecanını paylaşır mısın? Baya heyecanlıyım. 3 yıldır bunu bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> bir şeyleri abansın seni. 3 <gülüyor> yıldır da bunu bekliyorum demezsin ya. Türkiye'de özellikle yemedim. Bu arada biz Türkiye'de yedik, Bir kere. berbat. Gerçekten mi? Çok kötü. Yani ya da biz denk gelemedik iyisine. Sen niye bunu, bunu mu şu anı? <gülüyor> <gülüyor> Cem Aksakal, düşünceleriniz <gülüyor> neler? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> yani, sen böyle soğur krem yaptırdın. İnanılmaz. Ya. Korkmak yok. Korkma, ne, ne otur. Var mı başka güzel gördüğünüzde? Git devam et. Şu eve bak kahverengi gibi. Bunlar mı yakalamayacak Abi şu silahı indireceğim ya. E i̇çelim şimdi. Hemen içiyoruz. Havuzun kenarını. Paparazilere, Ali Çoluk, inzde. Sevgilisi, pardon, karısıyla tatile çık çıkarken yakalandı. Bim Ali Bey. Ya. Ali Bey, karınız niye yanınızda değil? Tartışma yaşıyor. <gülüyor> Nasıl bir tartışma? <gülüyor> Bize <gülüyor> ki. <gülüyor> Diyorum ki destine kalk. Orada el sallıyor. Arkadaşlar, bu odalar ne? Çok tatlı değil mi? Nasıl otel bulmuşum ama? Çok Gerçekten çok güzel. Şimdi otelimize geldik. Otel gerçekten Palm Springs'deki en böyle estetik, en güzel otellerden biri. Böyle gördüğümüz zaman zaten oteli hani niye geziyormuşuz, otele direkt gelseymişiz falan olduk. Şimdi muhteşem odamızdayız. O yüzden bir oda turu yapacağız. Şimdi otelin çok güzel böyle bir geniş alanı var. Oradan şu şekilde odalar tutu numaralarıyla gördüğünüz gibi zaten. Bu bizim kapımız. Bu yeşil güzel kapı. Nazar boncuklu. Aa, bu World Market'te satılıyor. Buradan yeşil kapınızla giriyorsunuz. Ve muhteşem bir yatak sizi bekliyor. Yani gerçekten bu dekorasyon ben evime yapmak istediğim bir dekorasyon. Burada çok güzel e, girişte çektiğim bir hediye paketimiz vardı. Buradan böyle güzel bir manzaramız var. Çok tatlı. Aşırı temiz bu arada. Burada şöyle tatlı bir oturma takımı. Yani gerçekten evime alsam olur. Bu biraz önceki hediye paketlerinden çıkan atıştırmalıklarımız. Ve şurada bir bahçemiz var. Pembe duvarlı tatlı bir bahçe. Şimdi oraya geçeceğiz. Burada böyle bir açık mutfak var. Hani dilerseniz. Dışarıdan gelip bir şeyler alıp yapabilirsiniz. Kahve, dolaba koyabilirsiniz. Ay arabada keşke eriyen şeyleri buraya koysaydım. <gülüyor> Getireyim bari. Burada güzel bir televizyon ve kitaplık var. Ne varmış? Genelde bunlar Bible falan koyar. Neyse Cem böldü. Hemen devam ediyoruz. Burada böyle tatlı bir mutfağımız. Güzel mutfağımız. Gerçekten bayıldım. Ben bu mutfağı evime istiyorum ya. Ben mutfağı ne istiyorum? Bu buna bittim. Kahve böyle şeyler var ama kahve yok. Herhalde kendiniz alın diyorlar. Bunlara bayıldım. Şimdi buradan bahçemize çıkıyoruz. Odamızın da pembe kapısının güzelliği. Şöyle bahçemizde bizi tatlı bir ikilik koltuk bekliyor. Burada çok güzel bir manzara yok. Şöyle palmiyeleri görebiliyorsunuz. Wow. Aslında şurada çok güzel bir manzara var. Şu şekilde. Ve buradan da bu tatlı kapımızdan odamıza giriyoruz. Yine çok tatlı pembe kapımız. Pembe hastası biriyim. Gerçekten problemli bir şekilde pembe hastalığı var. Aa, ve böyle. Şimdi birazdan e, bisikletlere bineceğiz. Bisikletleri kiralamak otelden Bedavaymış. onlarla biraz böyle san, şey güneş batımında gezeceğiz ve oteli o kadar beğendik ki yemek yiyene kadar tamamen otelde takılacağız bunun için Herhalde yemekten sonra herhalde sabahta. <gülüyor> Çünkü otelimize aşık olduk. O yüzden herhalde ben e, çok da şarjım bitirmek istemiyorum. Biraz telefonumdan çektiklerimi eklerim diye düşünüyorum akşam için. O yüzden sonraki. Thank <laughs> you. Palm Springs'de uyandık, kahvaltımızı ettik. Birazdan bir daha küçük bir kahvaltı edeceğiz ve bir iki aktivitemiz daha var. Ondan sonra da öğlen Los Vegas'a geri döneceğiz. Çok keyifliydi. Ben Palm Springs'e gerçekten aşık oldum. Evet yaşanılması bir yer değil ama gezmek için çok keyifli ve çok değişik bir yer. O hani Coachella halasını da böyle yaşadığınız bir yer. O yüzden... Benim beni etkiledi. Ben zaten hani o Don't Worry Darling'in çekildiği yeri de koymuştum size. Hani o filmden sonra daha çok da görmek istiyordum. O yüzden iyice benim için büyüleyici oldu. Ama umarım size de güzel, keyifli bir Puzzle Sprint gerisi yaşatmışımdır. Başka bir videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Ben, ben de hiç görmüyorum ama oldu Bence gördüm. Hayır. Hayır.